Özellikle annesine çok düşkündür. Yapılan eleştiriyi asla unutmaz. Kinci bir buç değildir. İntikam almaz ama hafızası çok güçlüdür. Asla unutmaz. Birliktelikte şefkat ve sevgi arar. Israrcı ve inatçı tavırlardan özellikle sakının çünkü bunları hisselemez. Duygusaldır ama göz yaşına dayanamaz. Vicdanlıdır ama bir o kadar katı ve inatçı biridir. Bunun ilişkilerinde daha çok anlarsınız. Boğaburcu'nun erkeği ilişkilerinde mutsuz ise hayatının içinde bunu çok belli eder.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 Rahatlarına düşkündürler, fikirleri sabittir, çok zor fikir değiştirirler, bütün gün evde oturabilirler.